Merhabalar arkadaşlar. Dilara geldi. Dilara geldiğinde çocukların tepkisini merak ediyordunuz. Şimdi çocuklara salacağım. Dilara saklandı. Çocuklar da odada. Şimdi onları salacağım. Bakalım nasıl, nasıl tepki verecekler. Seni de görsünler. Hadi. Aç kapıyı. Dur, dur, dur. Bekle, bekle, bekle, bekle. Nerede? Anne nerede? Anne nerede anne? Anne nerede anne? Anne nerede? Anne nerede anne? Nerede anne? anne nerede Jumbo? Bul anneni. Bul anneni. Çok sevdim. Çok sevdim. Çok mu özledin anneyi? Anneyi çok mu özledin Tobi? Oh. Anneciğim. Sen büyümüşsün. Sen bu diyorum çocuk olmuşsun. <gülüyor> oh. Oh boşver. Oh. Oh. <gülüyor> çok sevinçliyim, çok mutluyum. Cumbo, annen geldi oğlum. Annen geldi. Sarıl anneye. Anneciğim, anneciğim. <gülüyor> anneciğim, aşkım, paşam. Nasıl özlemişler ama? Ooo, aşkım. Paşam, anneciğim. Çişin geldi mi çişin? Çiş geldi çiş mi çiş? Koş çiş, kafaya koş, koş. Yalayayım, yalayayım, yalayayım, yalayayım, yalayayım. <gülüyor> Annem. Anneciğim. Özledim mi anneyi? Özledin mi anneyi? Anneyi özledin mi? <gülüyor> <gülüyor> Cumbu, anneyi sen özledin mi oğlum? Öp anneye, koş, sarıl anne. <gülüyor> Kuyruğu kuyru bu, sallıyorum. Çünkü çok mutluyum ben. Neredeydin? Neredeydin? Neredeydin? Neredeydin? Ben seni çok özledim anne. Neredeydin? Kaçırdın mı? Bilmiyorum ki. Çişim Bu ıslaklıklar ne toplayın? Sal ya mola, sal ya. Sen yok, ben çok üzgündüm. <gülüyor> Bayağı üzgündüm. Jumbo. <gülüyor> Ne yapıyorsun orada salak bebek gel cumbo gel gel, gel benim kocamın benim gel benim aşkım özlemiş misin anneyi cumbo oh. cumbo özledin mi anneyi cumbo oh. anne seni çok özlemiş cumbo anne seni çok özlemiş cumbo anne seni çok özlemiş cumbo Cumbo, Cumbo, o nasıl bir bakış. Ağlayacaksan ağla, ağlayacaksan ağla Cumbo. <gülüyor> sıra bende tekrar, tekrar sıra bende. Hadi sev beni, hadi sev beni, hadi sev beni. Tabii anne gelmiş tabii, tabii anne gelmiş, anne mi gelmiş Cumbo, anne gelmiş. Sıkıntı. Hadi anneni özlemiştin. Anne diye ağlıyordun. Ne oldu? Ne oldu anne diye ağlıyordun? Yok evet, bu. Yok bu. Tamam. Abi de seslenle. Hayır gel böyle. Anne abiyi de sevecek. seslensin. Kaldı. Beni ben hiç kıl dökmüyorum. Abimin kıllarıdır. Hayır, ben dökmüyorum. <gülüyor> anneye kavuştum, anneye kavuştum. <gülüyor> Neler neler aldın? Neler, neler aldın? Al. <gülüyor> Çok uzun süredir seni yalamıyorum anne. Tadın değişmiş anne. Almıştı annem geldi Cumbu! Ben seni çok özledim ben. Kuyruğumu da sallıyorum şu anda. Cumbu! Cumbu! Cumbu, ne özledin mi Cumbu? Annem neredeydi? Ben annemi özledim aşkım, anne diye, aşkım. Onları özlemiş misin? Evet. Gel. Nasıl? Seni çok özlemişler mi? Sen onları çok özlemiş misin? Evet. Bu gel. Tomi büyümüştü ben. Çocukları gel. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Oooo. Aynen. Aynen. <gülüyor> kaçma anne, kaçma. Daha yeni geldin. Kaçma. Oh. <gülüyor> <gülüyor> gösterelim. Oo. Golden köpek mi istiyorsunuz galiba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika doldu bunların hepsi. Hayır, ben yaptım. Küçük yapmıştır anne. Bunlar Cumbo ne yapıyor anne? Ne yapıyor anne Cumbo? Geldim. Su içmiştim yani. Hadi. Evet arkadaşlar, Dilara geldi, köpeklerine kavuştu, Jumbo ile aşk yaşıyor şimdi. Toby de kendi başına aşk yaşıyor ya. Aşkım özlemiş misin? Evet. Ne kadar özlemişsin? Çok. Jumbo biraz trip yapıyor galiba ama değil mi? Evet, Jumbo ben geçemediye trip olayım. Evet arkadaşlar, Jumbo birazcık tribal davranıyor. Ama şöyle bir durum var, onlara bir sürü oyuncak geldi, bir sürü ödül maması geldi. Jumbo hiçbirinden haberdar değil, daha hiçbirini vermedik. Ona video çekeceğiz. Neler aldın? Ya yani böyle bildiğiniz iki poşet, normalde bir çantaydı, biz iki poşete, iki büyük poşete falan sığdırabildik. Tobi, anne sana bir sürü şey aldı, bir sürü, bir sürü. Çok özlemişler. Tobi ve Cumbo çok özlemiş. Zaten videoda gördünüz Tobi'nin heyecanlı olduğunu ama Jumbo birazcık tribal davranıyor. Annesine tripli davranıyor. Olmadığı süreler için. Tobi nerede? Tobi anneni nerede? Öp anneyi. Aferin benim oğluma. Annem, aşkım. Evet arkadaşlar, Dilara Amerika'dan bir sürü şey getirdi. Çocukların oyuncakları, ödül mamaları, işte tasmaları, tasmasından birini taktık hatta Cumba'ya şu anda. Göstersene şöyle birazcık bu Cumba'nun boynunla. Güzel, bir dakika bekle. <gülüyor> Cumba'nun yeni tasması yeşil. Çok güzel, ben çok beğendim. Şurada. Çok güzel. <gülüyor> çok tatlı. Cumba çok beğenmiş gibi gösterelim. davranmıyor. Aynen kelepçesini de göster. Burada. Çok güzel. Beni de gösterin <gülüyor> Kameraya ben de çıkmak istiyorum. Bir sürü kutu açılısı gelecek arkadaşlar. Bir sürü oyuncaklar açılacak. Yurt gelen abur cuburlar dayanacak. Beklemede kalın. Bunlardan hariçte çekiliş var arkadaşlar. Ne çekilişi var? Videoları takipte kalın. Çok yakında bir sürü çekiliş olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok özledim tekrar kavuştuğumuzda da çok sevindim. Biz de çok özledik. Cuma baksa <gülüyor> beni buradan aşkım, alın, aşkım. beni buradan alın. Görüşsünüz arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın, takipte kalmayı unutmayın. Sizi çok özledik. Evet, onlar da seni çok özledi aşkım.